Ekranlarımızda bulunan kısa yolları ve filtreleme alanlarını nasıl kullanabiliriz? İlk olarak görüntülemek istediğimiz sayfayı arama alanına yazmak için F10 tuşu ile arama menüsüne gelebileceğimiz gibi mouse'umuzla diyalogosu üzerine tıklayarak da arama menüsünü görüntüleyebiliriz. Arama alanına cari yazdığımızda listede cari içeren ekran ve raporlar gelecektir. Hareket tuşları ile listede yukarı aşağı ilerlemeler yaparak Enter dediğimizde sayfayı görüntüleriz. Seçili satırdaki ekranımızı diğer sayfamızda aşağıda bulunan favori alanlarında yer almasını istiyorsak Alt-F tuşlarını kullanırız. Aşağıdaki bildirim panelinden cari kart listesi ekranının favori listesine eklendiği bildirimini görüntüleyebiliriz. Favori liste sayfaları ekranımızın sol tarafında yer alacaktır. Ekranımızın sağ tarafında ise favori raporlarımızı görüntüleyebiliriz. Favori ekranlar alanında bulunan satıra gelerek Enter dediğimizde favori alanı eklediğimiz cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında birçok kolon bilgisi bulunmaktadır. Eğer görüntülemek istediğimiz kolon liste ekranında yer almıyorsa F11 tuşu ile kolon başlıkları kenarında bulunan seçenekleri görüntüleriz. Klavyemizden yön tuşları ile kolonlar alanına gelerek alt başlıkları görüntüleriz eklemek istediğimiz satıra gelerek klavyemizden enter ile liste ekranımıza eklemeyi gerçekleştirebiliriz. Liste ekranımızda kolonlarda bir filtreleme yapmak için kolon başlığı üzerinde bulunan alana gelerek filtre oluşturabiliriz. Listede yer almasını istemediğimiz bir bilgi için filtrelemeyi ünlem işareti ile yapabiliriz. Örneğin şehir bilgisi kolonunda filtreleme yapmak için kolon başlığı üzerinde bulunan alana gelerek Ünlem işaretinden sonra listede yer almasını istemediğimiz kriteri yazarız. Oluşturduğumuz filtre sayesinde cari kart listesi ekranında şehir bilgisi İstanbul olmayan kayıtları görüntüleriz. Oluşturduğumuz filtreyi kontrol s tuşları ile temizleriz. Kolonlarda bilgi bulunmayan boş satırları görüntülemek için kolon başlığı üzerinde bulunan alanlara gelerek eşittir yazarak filtre oluşturmamız gerekmektedir. Eşittir kriteriyle, cari kart listesi ekranında şehir bilgisi boş olan cari kayıtları görüntüleyebiliriz. Oluşturduğumuz filtreyi kontrol tuşları ile temizleriz. Listede yer alan sayısal alanları filtrelemek için büyük, küçük, eşit sembollerini kullanarak bir değer belirtebiliriz. Kolon başlığı üzerinde bulunan alana gelerek küçük yüz yazdığımızda Bakiyesi 100'den küçük olan cari kart kayıtlarını görüntüleriz. Oluşturduğumuz filtreyi Ctrl-S tuşlarıyla temizleriz. Kolon başlığı üzerinde bulunan alana gelerek büyük 100 yazdığımızda bakiyesi 100'den büyük olan kayıtları görüntüleriz. Oluşturduğumuz filtreyi Ctrl-S tuşlarıyla temizleriz. Kolonlarda filtreleme yaparken Birden fazla kriter belirleyecek isek arama alanında pipe sembolünü kullanmalıyız. Örneğin şehir alanında şehir bilgisi İstanbul, pipe sembolü Ankara yazdığımızda cari kart listesi ekranında şehir bilgisi İstanbul ve Ankara olan carilerimizi görüntüleriz. Oluşturduğumuz filtreyi Ctrl-S tuşları ile temizleriz. Eğer sayısal alanlarda iki farklı değer aralığını görüntülemek istiyorsak Kolon başlığı üzerinde bulunan alana gelerek kriterimizi yazarız. Cari kodunda oluşturacağımız filtrenin alt sınır değerini, 2.3 sınır değerini yazarız. Oluşturduğumuz filtre sayesinde cari kodu S.35.0001 ile S.35.0008 arasında olan carilerimizi görüntüleriz. Oluşturduğumuz filtreyi kontrol s tuşu ile temizleyebiliriz. Eğer metinsel kolonlarda bir değer ile başlayan kayıtları görüntülemek istiyorsak kolon başlığı üzerinde bulunan alana gelerek filtreimizi yazarak iki nokta ile klavyemizden Enter dediğimizde filtremizi oluştururuz. Oluşturduğumuz filtre sayesinde Üvan bilgisi K harfi ile başlayan carilerimizi görüntüleriz. Oluşturduğumuz filtreyi temizlemek için Ctrl-S tuşlarını kullanırız. Liste ekranlarımızda klavyemizin yön tuşları ile hareket sağlayabiliriz. F4 ile cari kart listemize yeni bir kayıt eklememizi sağlayabiliriz. F6 ile satırında bulunduğumuz kaydı inceleyebiliriz. Cari kart detayı sayfasından F3 vazgeçile liste ekranımıza geri döneriz. F7 ile seçili kaydımızı silebiliriz. F8 ile cari hesap ekstresi, cari mutabakat formu, cari hesap taksitleri, cari hesap durumu, form BABS cari mutabakat formu, cari vade ekstra raporu, cari servis ekstresi listeyi yazdır, dosyayı gönder seçenekleriyle ilgili işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Dosya gönder seçeneğinin alt başlığında bulunan farklı formatlardan cari listemizi dışarıya alabiliriz. F12 ile diğer seçeneklerini görüntüleriz. Cari hesap hareketleri, cari hesap özeti, cari hesap durumu, taksitler, borç alacak eşleme, analiz fişleri, anket fişleri, SMS gönder, görev oluştur, önceki ve aktif görevler, görüşme notu ekle, görüşme notları, vade hesaplama, puan hareketleri, mutabakat paketi oluştur, mutabakatlar, tedarikçi stok kartları gibi sahip olduğumuz modüllere bağlı olarak yapabileceğimiz işlemler yer almaktadır. Liste ekranlarımızda sayfanın en sonunu Ctrl-N tuşları ile görüntüleyebiliriz. Kontrol t tuşu ile yeni bir sekme açabiliriz. F10 ile arama menüsünü görüntüleriz. Kontrol s ile daha önceki aramamızı temizleyerek stok yazdığımızda stok ile ilgili Liste ekranlarını ve raporları görüntüleriz. Yön tuşları ile listede hareket sağlayabiliriz. Görüntülemek istediğimiz satıra gelerek Enter dediğimizde malzeme stok listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranımızda aktif kayıtları görüntülemekteyiz. Alt P tuşları ile aktif pasif alanımızı görüntüleriz. Klavyemizden yön tuşları ile ilgili satıra gelerek Enter dediğimizde seçmiş olduğumuz kayıt türünü görüntüleriz. Tekrardan yeni bir sekme açmak için Ctrl T tuşlarını kullanırız. F10 ile arama menüsüne gelerek Ctrl S tuşları ile önceki aramamızı temizleriz. Alım faturası yazdığımızda klavyemizin yön tuşları ile ilgili satıra gelerek mal alım faturası ekranını görüntüleriz. Fatura ekranı üzerinde yön tuşları ile ilerleme yapabiliriz. Cari koda geldiğimizde F1 ile cari kart listesi ekranı görüntüleriz. Klavyemizden yön tuşları ile fatura cariğimizi F2 ile seçeriz. Cari hesap bilgileri alanında bulunan diğer alanlara klavyemizin yön tuşları ile geçiş sağlayabiliriz. Alt K tuşunu kullanarak fatura kalemler alanına geliriz. Klavyemizden yön tuşları ile kodu kolonuna geldiğimizde F1 ile malzeme stok listesi ekranımızı görüntüleriz. Klavyemizden yön tuşları ile Ekleyecek olduğumuz satıra gelerek F2 ile stokumuzu ekleriz. Shift Enter ile yeni bir kalem satırı oluştururuz. Koda alanından F1 ile malzeme stok listesi ekranını görüntüleriz. Klavyemizden yön tuşları ile ekleyecek olduğumuz satıra gelerek F2 ile stok ekleriz. Shift Enter ile tekrardan satırımızı çoğaltabiliriz. Klavyemizden yön tuşları ile kodu kolonuna geldiğimizde F1 ile tekrardan stok malzeme listesi ekranını görüntüleriz. Klavyemizden yön tuşları ile tekrardan F2 ile stokumuzu seçeriz. Eklemiş olduğumuz stoklar için miktar bilgisini ilk satıra yazdığımızda Ctrl-Y tuşları ile alt satıra çoğaltabiliriz. Yön tuşları ile tutar alanına geldiğimizde bir değer yazarak Ctrl-Y tuşları ile Yazdığımız tutarı diğer satırlara kopyalayabiliriz. Oluşturduğumuz faturayı F2 ile kaydederiz. Ekranımızın sol alt köşesindeki bildirim panelinden oluşturduğumuz fatura bilgisini görüntüleyebiliriz. Tüm işlemlerimiz bittiğinde sekmeleri kapatmak için Ctrl+W W tuşlarını kullanırız. Programdan çıkış yapmak için ise Alt 4 tuşlarını kullanırız. Programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz sorusunu ilgili cevaplamayı yaparak programdan çıkış sağlarız.